Videoyu şimdi durdurun ve aşağıdaki şekillerdeki kırmızı alanın hangi oranı temsil ettiğini düşünün. Kırmızı alan bütünün hangi oranını gösteriyor? Ayrıca bu oranı sayı doğrusu üzerinde işaretlemenizi istiyorum. Şimdi birlikte devam edelim. Önce ilk şekle bakalım. Bu dairede 1, 2, 3, 4, 5 tane eşit parça var. Bu 5 eşit parçadan bir tanesi kırmızıyla taranmış. Yani bütünün 1 bölü 5'inin kırmızı ile tarandığını söyleyebiliriz. Şimdi ikinci daireye bakalım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eşit parça var. Bu 10 tane eşit parçadan 2 tanesi kırmızı ile boyanmış. Yani 2 bölü 10'u kırmızı. Üçüncü daireye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eşit parçaya ayrılmış. Yine 10 eşit parça var ve bu parçalardan 2 tanesi kırmızı. Kırmızı dilimlerin yine bütünün 2 bölü 10'u olduğunu söyleyebiliriz. 10'da 2'si. Bu kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Tabii önce bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındaki bölümü gösterelim. Sıfır ile 1 arasını 5 eşit parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane eşit parça. Burası 0. İlk nokta 5 eşit parçadan bir tanesini gösteriyor. Yani buraya 1 bölü 5 yazalım. 1 bölü 5, burası. Aynı sayı doğrusunu alıp buraya kopyalayalım. Şimdi de sayı doğrusunun yine 0 ile 1 arasındaki bölümünü 10 eşit parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eşit parçaya böldük. Göstermek istediğimiz kesir. 2 bölü 10. 10 da 2. Demek ki bu 10 eşit parçadan 2 tanesini gideceğiz. 1, 2. 2 bölü 10'u işaretlediğimde tam olarak 1 bölü 5 ile aynı noktaya geldim. Demek ki bu noktayı hem 1 bölü 5 hem de 2 bölü 10 olarak gösterebilirim. 1 bölü 5 ve 2 bölü 10 sayı doğrusunda tam olarak aynı noktaya geliyor. Demek ki bu iki kesir, birbirine denk diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. 1 bölü 5, 2 bölü 10'a eşittir. 1 bölü 5, 2 bölü 10'a eşit. Bu iki kesir sayı doğrusu üzerinde aynı noktayı ifade ediyorlar. Bu iki kesir sayı doğrusu üzerinde aynı yere geliyorlar. Bu iki kesirin birbirine denk olması son derece mantıklı. Çünkü buradaki şekillere baktığımızda da bu iki kesrin bütünün aynı oranını temsil ettiğini görüyoruz. Eğer ilk şekildeki dilimlerin her birisini, her bir tanesini 2'ye bölseniz, bölerseniz ikinci şekildeki taralı oranın aynısına ulaşacaksınız. Dikkat edin, hiç kırmızı eklemedim veya kırmızıyı silmedim. Sadece dilimlerin her birini 2'ye böldüm. Son şekle baktığımızda bunların denk kesirler olduğunu ilk bakışta göremiyoruz. Çünkü kırmızı alanlar farklı dilimlerdi. Ama bu kırmızı dilimlerin yan yana olduğunu, yan yana olduğunu düşünürseniz, yan yana olduğunu farz ederseniz, dairenin aynı oranının kırmızıya boyandığını fark edeceksiniz. Bu kesirler sayı doğrusunda da aynı noktayı gösteriyorlar. 1 bölü 5, 2 bölü 10'a eşittir. Bu kadar.